e i̇şte teneffüste ne yapacağımı iyi planladım, kiminle nerede ne yiyeceğim, ne, nerede oturacağım bunları planladım. E gençlik bende, zeka bende, kapasite bende hepsini planladım. Hayat benim hayatım, e o yüzden burada bakın 1453 noktasıdır burası İstanbul'un fethedildiği nokta. Herkes kendi hayatını yeniden fethedebilir, sevdiklerin gönüllerini de fethedebilir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 o Robinson Crusoe adasından herkes kendi dünyasından ara ara çıkıp daha sonra kendi adasına dönmeli. Ama sürekli 7/24 e, sessiz, içine kapanık, sürekli böyle bir e, motivasyonu düşük, sürekli bir depresif halde kalamayız. E, yeterince kalabiliriz. Mesela sizin az önceki sohbette belki ileride sorularda vardır. Yani e, kış döneminde motivasyonum düşüyor dediniz. Evet. Ama kış döneminde de bir e, Mısır vur patlasın çal oynasın dönemleri olabilir evimizde, kafelerde, arkadaş ortamında, aile ortamında değil mi? O zaman da yapılacaklar ayrı. Hepsi böyle günlük güneşlik olsaydı sıkılırdık. İnsan hayatı da böyle zaten. E, tabii zikzaklar, iniş çıkışlar evet. var yani. Şimdi bir soru sormak daha...